Merhabalar, Zagse yeni bir teknik destek videomuza hepinize hoşgeldiniz. Bugün Z1 Plus cihazımızın millerini yağlama konusundan sizlere bahsetmek istiyorum. Uzun süreli kullanım sonrasında millerimizi yağlamamız gerekiyor. Böylelikle sürtünme azalıyor ve baskı kafası rahat bir şekilde hareket ediyor. Bu da baskı kalitemizi arttırıyor. Gelin isterseniz birlikte deneyelim. Cihazımızın kapağını açıyoruz. Temizleme işlemine geçmeden önce baskı kafamızın Ortada olduğuna dikkat edelim. Ardından uygun bir bez ve pamukla millerimizi temizliyoruz. Temizleme işlemin ardından tulbaksımızın içerisinden çıkan transmisyon yağı ile Yavaş bir şekilde millerimizi yağlamaya başlıyoruz. Yağlama işimizi tamamladıktan sonra yağın tüm millere yayıldığından emin olmak için baskı kafasını ileri ve geri olacak şekilde tüm bölgelerde hareket ettiriyoruz.